Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı T.Y.T. Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende açı konusundaki iç ve dış açılar konusuyla alakalı Soruların çözümlerini yapacağız Hadi bakalım çözümlere başlayalım Örnek bir de ABC üçgeni verilmiş Bir de 40, 3x ve 4x verilmiş İç açılar toplamı 7 180 dereceydi Yani 4x ile 3x'in toplamı 7x Artı 40 Eşittir 180 derece yapmalı 7x eşittir 140'dan dolayı x'i de böylelikle kaç derece buluruz 20 derece olarak buluruz. Bizden X deniliyor. Örnek 1 20 çıktı. Geldik örnek 2'ye. Şimdi burada yine bir üçgen var. Üçgende iç açılar toplamından gidebiliriz. 120'nin 180'e tamamlayanı. 100'ün 180'e tamamlayanından. Ama dikkat edersen burada dış açı. Burada da dış açı. Yani şuradaki üçgende dış açı dış açı. E o zaman ben burada dış açıdan gideyim. Şuraya Y diyeyim. Dış açılar toplamı 360. Y artı 120 artı 100 derece eşittir. 360 derece yapacağından. Şurası 220. de 360'dan 220 çıkınca 140 çıkar. E, Y, 140 ise e bu da 180'e tamamlayan açısı 40 derece yapar. Yani X'i böylelikle 40 derece olarak buluruz. Örnek 2, 40 çıktı. Geldik örnek 3'e. Örnek 3'te de ABC bir üçgen demiş. B, X, 2X açıları falan filan verilmiş. X, 2X. Bir üçgende iki tane iç açı var. İki tane iç açının toplamı bir dış açı eşit değil mi de? Evet. Kullanmadığın açının bir dış açısına eşit. Yani x ile 2x'in toplamı olup buraya eşit olacak. Toplamda 3x eşittir. 120 olacak o zaman. X'i de böylelikle 40 derece olarak buluruz. Bizden de 40 isteniliyor. Yani örnek 3'ü böylelikle 40 bulduk. Geldik örnek 4'e. Şimdi 50 var 60 var. Büyük üçgende şu açıyı bulabilirim ben. 50-60 daha 110. 180'e tamamlayanı böyle kafadan 180'e tamamlamalı işlemler yapın. Buna alışmanız lazım. Yoksa Buraya A açısı artı 60 artı 50 180 deyip işlemleri de yapabilirsiniz. Tabii ki ama 60 50 daha 110 180'e tamamlayanı yani 180 eksi 110'dan 70 derecedir. Hocam burası 70 o zaman bunlar kaçar derece yaptı? 35'er derece yaptı. İstersen bu üçgende iç açılar toplamından git ama biz şunu daha çok seviyoruz. İki iç açının toplamı bir dış açı. Bak iki tane iç var bu da dış açısı. Yani X neye eşittir? 60 artı 35'ten 95'e eşittir. Örnek 4 böylelikle 95 çıktı. Geldik örnek 5'e. Evet yine bu üçgende iki tane açı var. Hop bir dış açı var. İki tane iç açının toplamı bir dış açı eşittir. 2x ile 4x'in toplamı 2x artı 4x eşittir. Dış açısı 90 artı x olarak verilmiş. 90 artı x eşittir. E buradan x attık öbür tarafa. Burası 6x'ti. 6x'ten x çıkınca 5x kaldı. Eşittir 90 ise x de buradan 90 bölü 5 çıkar. E, 0 art 2 ile çarptı. O da kaç yapar? 18 yapar. Bizden de 18 isteniliyor. Örnek 5'i 18 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Şekilde ABC üçgeni biçimindeki oklarla gösterilen yönlerde hareket edilen bir parkurun C köşesindeki dönüş açısı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar 60-40 daha 100. Burası kaç derece yapar? 180'e tamamlayan açısı 80 derece yapar. Ama dikkat. Cevap 80 değil. Çünkü parkurda bak böyle başlamışız. Böyle başlamışız. Ya da nereden başlamışız? İşte A'dan başladık mesela. Şöyle geldik. Sonra böyle geldik. Sonra buradan döndük böyle. 80 derece bir döndük. Hayır. Dikkat et. Sen normalde bu tarafa doğru gidecektin. Bu tarafa doğru giderken dönüş açın hop şöyle olmuyor mu? Evet. Yani senden aslında şuradaki açı isteniyor. Şöyle bir dönüş yapıyorsun. O yüzden buna dikkat et. Bak, dönüş açısını öğrenmiş oldun. Yani burası 180'in 100'e 80'in 180'e 180 tamamlayan açısı yapar. Yani kaç derece yapar? 100 derece yapar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle 100 derece. Oldu mu? Oldu. O zaman ne diyoruz gençler? Bitirdik bu olayı, bitirdik bu sayfayı, bitirdik. Yani örnek 20 21. sayfayı bitirdik. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Bu iç ve dış açıların kazanın testinin çözümünü yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.